Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler? Gayet, gayet. Ne kadar resmi bir giriş oldu değil mi? Bir şey Kendine gibi. dondum kaldım. <gülüyor> <Birden> İkna <gülüyor> da öyle bir şey ama. İkna <gülüyor> olduğun an zaman dilimi içerisinde aslında bir donup kalma durumu oluyor. Ya bu iknayı konuşacağız beraber. Aslında hani YouTube'da da, dijital medyada da sıklıkla konuşulan konulardan bir tanesi ama iki tane temel durumu var. Bir, içerikler güncellenmiş gibi görünüyor. Yani yeniden ele almak. Dijital evreni kendi kurallarıyla beraber tekrar bir tarif etmek de gerekiyor. E, i̇kincisi de senin bakış açınla şu ikna işini karar vermenin bir alt kırılımı olarak konuşmak istiyor. Yani karar vermenin mantığının oraya da, ve, çok ve, ha, bir ayağımızı basarak ikna ile ilişkiyi bir konuşmak gerekiyor. İkna deyince masada hep işte satışçının iknası, karşı tarafa bir fikri empoze etme gibi aslında negatif bir içerik barındırıyor içerisinde. Aslında konu bununla alakalı değil. Daha çok benim ele aldığım taraf, e, üzerine düşündüğün ya da biçimlendirdiğin bir bilginin sağlıklı bir iletişimle karşı tarafa geçmesini organize etmeymiş gibi görünüyor. Bu konunun kendisi de bak çok ilginç hocam. Aristo ikna etmenin tüm anlamlarını tanımlarken o retorik disiplini içerisinde o da mesela negatif bir içerik getirmiş. Yani o patos, logos ve etos tanımlarken diyor ki mesela şimdiliğimi diyoruz eskiden duyguları hareketlendirmek diyoruz. Elde olan tüm verili olanakları kullanarak, kaynağı ilişkin güven faktörünü, kaynağı ilişkin tanınırlık, karşılanlık faktörünü kullanarak, kaynağı ilişkin uzmanlık faktörünü kullanarak, işin içerisine akıl, rasyonuniteyi ekleyerek, kanıtlarla onu anlatarak, bir de duygularını kitlenin harekete geçirdiğin an onu ikna etmen mümkün. Mesela politikayı da bunun üzerinden tanımlarken yalan söyleme sanatı diyor, fayda ediyor. Bu anlamda iyi politikacı yalanı en iyi yapılandıran insan anlamına geliyor bak negatif bir çıkış. Sonra özellikle kitle iletişim kuramları içerisinde çünkü ikna çok disipliner bir konu. Bugüne kadar hep davranışçı psikoloji prensibinden, iletişim bilimleri prensibinden esas olarak ele alınmış. Sosyolojinin bir burgusu olmuş, sosyal psikoloji ona kitle içerisindeki insanın durumunu ikna açısından ele almış. Sonra özellikle 1970'lerden sonra sinir bilimi ona bağlı olarak toplumsal sinir bilim devreye girdikten sonra alan genişlemiş. Ama bak yine negatifte kalmış. Söyleyeyim, kitle iletişim teorileri açısından. Mesela Adorno iknayı şiddetin tüm biçimleri olarak tanımlıyor. İknanın kendisine şiddet diyor yani. ikna bir şiddettir diyor. Şimdi bazen de ezberlerle konuşuyoruz ya. Mesela Adorno ikna şiddetin tüm biçimleri falan. Aha ya Theodor Adorno söylemiş falan. Bunun üzerine laf söyleyemeyiz falan diyoruz da. Ya niye ikna bu kadar şiddetle negatif olsun? Bence terminolojik bir yanlışlık var. Onların kastettiği ikna manipülasyon. Yani hani e, manipülasyona geleceksek o zaman iknanın çok anlamı var. Bir 15. yüzyılda yaşamış bir baş psikopozun hikayesini anlatırlar ikna hikayesini. İkna etmek istediği adamı yanına koyarmış mesela yani dine döndürmek için falan. Adamı çıplak arabasında Londra'nın ortasında e, gerekirse saatlerce dolaştırırmış ve ondan sonra ikna oldun mu sen? Hani dine kabul edermiş. Adam olur yani. Ikna. Şimdi bu manipülasyon evet hatta manipülasyonun ötesi bir şey. Buradan ele alırsak işkence. İşkence, işkence yani bildiğimiz. <gülüyor> Buradan ele alırsak ikna manipülasyonu ama epekinülfer'in hani genç gelişmeye açık bir birey olarak daha iyi bir hayat yaşama, daha sofistike derinlikle bilerek öğrenerek daha konforlu e, bir hayat yaşamaya kendini ikna etmesi niye şiddet olsun ki? Veya senin bana doğruyu öğretmen için hocam bak bu işi böyle yapalım böyle anlatsak çok daha iyi olur. Verdin işte içeride geri bildirimler verdin ne kadar değerli geri bildirimler. Bu da iknanımın biçimi ve faydalandım feyz aldım. Bazen literatür yazın bizi çok yanlış yönlendirebiliyor. Var ya en az 100 tane örnek veririm, bu bir program konusu. İnsanın doğasında şiddet vardır. Ya kim söyledi insanın doğasında şiddet olduğunu bilmiyorum ben insanın doğasında şiddet olduğunu. Yani var Freud'un böyle bir yaklaşımı. Ee, özellikle işte cinsel kimlik kurulumu falan insanın doğasında şiddet vardır diye. Bu bir, bence bir yazım bilgisi değil ama. Yani insanın doğasında paylaşım vardır, birlikte olmak vardır, birlikte tek, tekamül vardır derse. Mesela şöyle tarif etsek ne kadar tuhaflaşır. İnsanın doğasını e, şimdiki yaşadığımız sistemle tekrar tarif ettiğimizde e, bir bölümünü şiddet diye tanımlayabiliyoruz. Ha, ama Mesela, başka, başka, baş bir şey başka bir şey söyledim başka aslında. Başka bir şey söyledin ama. Evet. Ya şimdi yorumladığımızda insanın bir doğası var e, ve evet. o doğal doğa insanın kendi varlığını destekliyor. Ama şimdi oluşturduğumuz sistemin içinden tekrar o doğal yapıya baktığımızda bir bölümü şiddet içeriyormuş gibi görünüyor. Şimdi oluşturduğumuz tanımlarımız böyle. Yani zamanında köleliği şimdi nasıl algıladığımız gibi. Tabii ki çok çok net, çok net. Evet. İkna yani bizim tarafta o pazarlamanın konusu olmanın haricinde ikna aslında bizim düşünme yöntemlerimizle alakalı bir şey. Tabii. E, bir dakikalık bir şey ekleyeyim araya bakış açısıyla alakalı bu daha heyecan verici hale getirebilir. Bir insanı zihni durumu, duygusal durumu ve bedensel durumunun iyi olma hali bütünlüyor. Bildiğim bilgiler artık bunu biliyoruz kognitifle beraber bildiğim bilgiler seni duygusal olarak etkiliyor. Yani sadece tamam. duygusal zeminin seni zihinsel durumda etkilemiyor. Artık bazı bilgileri biliyorsan daha iyi duygusal yapıya sahipsin. O zaman bilmeyle ilgili eylemi kazımak, açmak, alt kırılımlarını öğrenmek artık önemli hale geliyor. Sanki kognitif ya da bilişsel bakış açısı çok entelektüellerin işiymiş gibi. Halbuki arkadaş hayır değil. Mesela ikna, mesela aklın metotları, akletme halinin alt kırılımlarıyla başlayacak bir konu bu. Bizim ele alış biçimimizin de zemininde o var. Yoksa tencere satmak için iknanın altı metodunu öğrenelim, kapı çaldığımızda karşıdakine ne diyeceğiz? Değil zaten konumuz. E, bu, buradaki oluşturduğumuz şey, nasıl, hangi yöntemi kullanıyor zihnimizin zeminini kazımak? E, senin bu konuya hakim olduğunu biliyorum. Azıcık böyle adım adım geçelim mi üzerinden? Geçelim hocam. Neler işliyor yöntemsel olarak? Bir kere ikna amacını ortaya koymamız lazım. İletişim bilimleri içerisinde bir sağa ikna. Ee, iknanın kendisi aslında kişinin davranış, düşünce ve tutumlarını bir yargı etrafında dönüştürme fikrine ulaşıyor. Bu fikir iyi bir fikir de olabilir. Bu fikir kötü bir fikir de olabilir. Mesela bunun farkındalıktan bir farkı var mı? Farkındalık diye bir şey tarif ediyoruz. Aslında, mı mı farkındalıkta? Aha, i̇kna ile farkındalık ilişkisi nasıl? Tabi yani, hocam farkındalık bir öz, bir çekirdek, bir nüve. Aslında karar bilimini konuştuğumuzda karar biliminde bir farkındalık sahibi olmak. ikna konusunu konuştuğumuzda iknada bir farkındalık sahibi olmak. Farkındalık bir araçsal akıl. Aslında konuştuğumuz insani bilimlerle ilişkin pek çok unsurun özünü belirten mesele. Yani nedir? Sen e, yaşamın tümünü, e, sürdürmek anlamında bir farkındalığa sahip değilsen, akışta yürür gidersin. Farkındalık işaretlemek demek, o anı, o durumu, zamanı, mekanı işaretlemek demek. Kararda da çalışır, iknada da çalışır. Bir ikna farkındalığına sahip olmak. Diyelim ki farkındalığa analitik olarak sahip değilsin. Bunun literatürünü okumadın, kitaplarını okumadın, kendini geliştirmedin. Sezgisel olarak belki yapabileceğin bir şey ama sezgisel bir farkındalığa sahipsin. Ama ben şimdi sayacağım metodoloji gibi şunu söylersem ben Mustafa Can'ı ikna edeceğim. Nedir? İstediğim davranış ve düşünce ve en sonunda da bunu tutumlaştırmak için şu şu şu maddeleri uygulaman zorundayım diye bir yazım bilgisi, literatür bilgisi elimde var. O zaman şunu söyleyeceğim. Bir, konuyu açılımlamak. Bir, yani ikna edeceğim konu nedir? Ee, i̇nsan çünkü doğası itibariyle analitik ve diyalektik bir varlık olduğu için ortaya analitik koymak çok önemli. Niye öğrenciler o slaytları sunumları çok severler? Niye eldeki notlar, onu maddeleştirmek, 1, 2, 3, 4, 5 yapmak? Niye kategorize etmek, niye filtre etmek? İnsanın öğrenme davranışının bir parçasıdır. İnsan analitik bir varlıktır aslında özünde bazen reddetsek bile öyle davranmasak bile analitiktir. Ben konuyu sana açtım birinci madde. İkinci konu. Madde, konunun senin açısından faydanı ortaya koydum. Yani eğer seni bu yönde ikna edebilirsem, bu davranış değişikliğini yaratırsam olacak olan şey buyu ortaya koyduğumda bak içine zaman, ve mekan faktörünü de koyuyorum. Çünkü tanımlıyorum sana. 3 kıyaslama yaptım. Bak hocam. Böyle davranırsak, böyle buraya ulaşırsak böyle olur. Buraya ulaşmazsak böyle olur. Yani bence biz mesela yatırım davranışı olarak şu önümüzdeki 10 yıl Gidip mutlaka İstanbul'un büyük şehirlerin ya da yakın çevrelerinden sulak arazilerde tarım niteliğindeki topraklar almalıyız. Çünkü dünyada ve ülkemizde tarım alanları gittikçe azalıyor. Sulama alanlarında da ciddi kısıtlar var. Toprak kayıplarına uğruyoruz. Dolayısıyla Metaverse'den arsa almayı anlıyorum. Hızlı zengin olmanın yolu ama biz domates de yemek zorundayız. Dolayısıyla bence en iyi yatırım aracı önümüzdeki 10 yılda İstanbul'un yakın veya İzmir'in, Ankara'nın veya yaşadığın yerin yakın bölgelerinden Tarım alanları almak, sahip olmak dediğimde sana bak bir rasyonel ortaya koydum. Ne rasyonel? Bunu almalıyız. İkna edeceğim konu bu. Davranış değişikliğini burada yaratacağım. Çünkü bu alanlar gittikçe azalıyor. İkinci maddeyi koyuyorum. Çünkü şu an fiyatları gayet uygun. Çünkü ileride kısıtlı olan, az olan, nadir olan her şey değer kazanacağı için... Bu alanların da değer kazanacağını düşünüyorum. Dördüncü madde aynı zamanda yaşamımızı sürdürmek için de bu gerekli bir parametre dediğim an rasyonelleri sana fayda ile birlikte koyuyorum. Bir de kıyaslıyorum. Diyorum ki evet döviz bazlı yatırımlar yapabilirsin. Evet bir işletme açabilirsin yapabilirsin. Evet Metaverse'de arsa alabilirsin. Ama bence bu daha önemli çünkü çünkü çünkü dediğimde kıyası da ortaya koydum. Dördüncü maddeyi ortaya koydum. İknanın adımlarından biri bu. Beşinci adıma geçiyorum hocam. Aciliyet etkisi yaratmak. Hemen şu sıraları almak zorundayız. Çünkü bu farkına vardığım şey, diğerleri tarafından farkına varıldığında aynı fiyat ve koşullarda alamayacağın için bunun zamanı şimdidir. Dediğim zaman beşinci bir faktör koyuyorum. Altı, nadirlik etkisi, azlık etkisi. Hocam bu tarlaların sayısı çok az. Çoğu sahiplenildi. Ve büyük şirketler bak Bill tut, Zuckerberg'e kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde Tekirdağ'da, Balıkesir'de tarlalar alıyorlar. Bak bu... Çanakkale'de söylüyorlar evet. Tabii tabii. <gülüyor> Şimdi bak ne diyorum nadirlik etkisini koyuyorum ortaya. Bir de hocam örneklemeler yapıyorum. Yani yedinci etkiyi de koydum. Onun gibi olmak. O yaptı yani Bilgeç ve Zuckerberg yapıyorsa bunun bir anlamı vardır. Dünyayı ve geleceği en iyi algılayan hatta kuran adamlardan ikisi olduğu için. Sen de onların davranışına yakın bir davranış sergiyebilirsin diye bir başka maddeyi koyuyorum ortaya. Sekizinci maddeyi koyuyorum bunun üzerine. Hazcılık. Sahip olma durumu. Eğer sen Balıkesir'de 200 dönüm araziye sahip olursan ve tarım, doğa, gelecek odaklı yaşarsan bu seni aynı zamanda akıllı bir insan yapar meselesiyle. Sekizinci madde olarak kimliği, dokuzuncu madde olarak da biraz önce söylediğim. Ee, başka bir tutumu yani hani geleceği algılayan derinlikli bir birey olma meselesini de koyuyorum. Yani benliği kimliği için içine koyarak bir de buradan elde edeceğin hazrı sana hatırlatarak iki maddeyi aynı anda ortaya koymuş oldum. Bir başka madde. Böyle yapmazsan ne olur? Yani bir şeyi karşıtıyla düşünmek. Aslında diyalektik kullanımı insan için o yüzden değerli. Böyle yapmazsan İleride metropolün içerisinde sıkışıp kalacaksın, hayat böyle evet. mi dönecek falan evet, diye evet. kötü bir negatif örnek göster. Evet. Onu da gösterdiğimde evet. bir başka hareket Bu arada ]tım. biz bunu hem dijital ortamda hem e, konvansiyonel medyada bize satılan bir sürü şeyin içerisinde söylediğim parametrelerin hepsini görüyoruz. Görüyoruz. Yani kısıtlı bir zamanda kuruyor kampanyayı. Çok doğru. Çok az ürün olduğunu iddia ederek söylüyor. Şey kişi. gibi hocam e, bilmem ne okuluna kayıt yapıyorum. Son 23 kayıt. Mesela evet. Veya açık beyindeki işte... Ee, nörobilim Okulu'nda son iki kayıt, son iki gün gibi bu azlık etkisi her daim çalışan... Bol, iç, bol iç yapıyorsun. Ya, örnek diye söylüyorum. Ha yapılabilir bu arada hocam. Yani bu, hani teknik olarak şöyle yapılabilir. Bunun zaten doğru olduğu sürece o zaman hani iknadaki etik ahlak kurallarını konuşuruz. Sen açık bilindeki son iki kayıt dediğin an... Doğru bir bilgi de veriyorsan evet son iki kayıt yani çünkü 20'den sonrasını almayacağım. Bu dönemde gelmek istiyorsan gel. Yani hani bak yine iknadaki o baştaki tartışmaya da giriyoruz. Bazen iknayı manipülasyon gibi düşündüğümüz için o kötüyü düşünme eğiliminde oluyoruz biz. Ha böyle de oluyor bu arada. Şimdi ikna üç tane yeri var. Bir normal sağlıklı insan ilişkisinde bir bölümü var. Bir baba kızını, bir arkadaş bir arkadaşı bir şey ikna etmeye ihtiyaç duyuyor. Bu bir bölümü. İkinci bölümü bu zihnin düşünürken kullandığı yöntemleri, ikinci tarafı. Bir de üçüncü marketing tarafı var ve marketing tarafı bizi hep çok maniple ediyor. Bu bir ahlaki sorun barındırıyor içerisinde. Şimdi biz bunu normalleştirdiğimiz için hani görmezden gelerek gittiğimiz bir hikaye ama aslında bir gizil, duygusal dolandırıcılık diyelim. Hani buradaki hikaye, bunu hack etmeye çalışma. Yani bizim düşünme yöntemlerimiz hack etmeye çalışma. Marketing sürecini içeri, sen de biliyorsun ben de biliyorum yerden yani yani yıllarca, yıllarca yani, <gülüyor> içeri. Bunu biliyor olmamız hani onun suçunu çok da hafifletmiyor hani o yüzden ayırt etmek. Ama lazım. başka bir bakış açısı da var. Bak bütün o formasyonunda çok basit söyleyeyim, söyleyeyim bütün reklamcılık pazarlama etkinliklerinin tümünü düşün. Bir, üretim tüketim ilişkileri böyle gelişmiş. Yani sen tüketmiyorsan üretemezsin, üretim olmazsa istihdam olmazsa, istihdam olmazsa ekonomi dönmez, ekonomi dönmezse sosyoloji arızalanır, döngü bozulur. Bitti. Bu bir. Biz birbirimizi öldürmemek için tüketiyoruz diyorum. Bunun, bunda hem fikrim evet. bu arada. Evet. evet oraya kadar evet. gider. Bu bir. İki başka bir boyutu da var bu işin. Eğer ben bir markete gittiğimde alacağım ürün ve hizmetleri hiç tanımıyor olsam, daha önceki deneyimlerim olmasa, marka dediğimiz görsel işaretleyiciler, ambalaj, ona ilişkin oluşturduğumuz tüm anlamlar olmasa hocam, ben gidip oradan ne alacağım, kalitesini nereden bileceğim, güvenilini nereden bileceğim? Aynı zamanda bu etkinliklerin güven, kalite, geçmiş deneyimi işaretleme gibi de önemli fonksiyonları da var bu iki. Hatta üçüncü fonksiyonu belki izleyicilerimiz çok düşünmemiştir böyle ama bir ürün ve hizmetin döngüsünde hacim ne kadar yükselirse yani ne kadar fazla birim miktar mal üretirsen yani şu kupadan bir tane üretmenin maliyeti başka, on tane üretmenin maliyeti başka, bir milyon tane üretmenin maliyeti başka. Bundan ne kadar fazla üretirsen bu ürünün birim başına maliyeti azalacağı için ben tüketici olarak aslında sanıldığının aksine bunu daha ucuza alabiliyorum. Yani o reklam ve bütün pazarlama iletişimi harcamaları illa bu kupanın fiyatına eklenen artı birimler değil. Aksine e, miktar arttığı için daha ucuza Alabildiğim için miktara ücreti fiyatı ucuzlatan bir şey. Örneğini kanıtlayayım mı? Şöyle kanıtlayayım. 40 yaşına aşkın herkes çok daha iyi bilecektir ki bütün ürün ve hizmetler geçtiğimiz 20 yıl öncesinde çok pahalıydı öyle kolay kolay alamayacağım bir sürü ürün ve hizmetler grubuydu. Dikkat ederseniz ona ulaşılabilirliğimiz arttı ürün ve hizmetlere. Biz daha fazla para kazanmaya başlamadık aslında. Tabii, mesela yani, o tüm evlendiği bir buzdolabı götürürdü. Şimdi evet. kaç yıl bir buzdolabı evet. değiştiriyoruz. Biz yani. çok daha fazla para kazanmıyoruz. Yani işte evet. dolara endeksi altına borç. Mesela asıl insanların ve dünyanın zenginleşmesinden daha fazla üretim ve tüketim döngüsünde. Üretim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte her ürün ve hizmetin birim maliyeti ucuzladı. Bunu da sağlayan şey üretim-tüketim ilişkileri. O anlamda şunu da söyleyelim. Bak ben aynı zamanda sen bana bir şey söyledin. Ben seni izleyicilerimizi bir konuda ikna etmeye çalıştım. Literatür bilgisi verdim. Ortaya zeka koydum. Karşılaştırma yaptım. Örnekleme yaptım. Bunların hepsi iknanın anlamları içerisinde ve yöntemlerin içinde olan şeydir. <gülüyor> Hocam şey gibi bak, ben hiç ikna Bir durdu yani yani. Siz Mustafa Hoca'yı buradan görmüyorsunuz, ben görüyorum yani. Normalde hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Şöyle bir durdu tamam mı? Meğer yani. benim ikna olma halim buymuş da böyle. Meğer <gülüyor> de öyle. <gülüyor> Kirtlenmiş yani. Hani ikna olmak, karar benimle söylemiştim ya. Durmak, sabit, istikrar falan. Şöyle durdu adam yani. Güzelmiş. Düşünürken kullandığımız metotlara devam edeceğiz. İknaya güzel bir açılış yaptık hocam. Şeyde. İknanın belki başka kültürler içerisindeki yöntemsel durumuna da bakarız ileriki programların içerisinde. Ee, güzel bir açılış oldu. Eyvallah. Hala ahlaken bir tahterevalli ile konuşuyoruz. Hani ee, iknada karşı ben, karşılıklı. Sorgulanır bir tarafı var. Hani son cümle olarak öyle tanımlamış olayım. Ee, asıl konu yöntem olarak buna bakmak. Yoksa işte biri de bir şey satmak için kullanmak değil. Tabii. Yöntem olarak, düşünsel yöntem olarak bunu fark etmekle ilgili. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. <gülüyor>